Yaz geldi, havalar ısındı ve dondurmayı herkes sever, öyle değil mi? Herkes sevmez, en azından ben, ben sevmem. Yani bayılmam, arada bir yerim ama, öyle her dakika yediğim bir şey değildir. Alaska Free Golf severdim, sinemalarda satılırdı eskiden. Neyse, diyelim ki herkes dondurma yemek istiyor ve aşağıdaki tabloda, bir dondurma külahındaki top sayısının külahın fiyatıyla bağıntısı verilmiş. Bu sütunda külahdaki top sayısı var ve bunun için kullanılacak değişken x'miş. Bu da y olacak. y'yi morla yazıyorum. Bu bağıntıyı gösteren denklemi yazınız. Pekala, x 0'ken y de 0. x 1'ken y 1 tam 3 bölü 4'e eşit. Bunu daha iyi anlayabilmek için bu kesri bileşik kesre dönüştürelim. Bu 4 bölü 4 artı 3 bölü 4 yani 7 bölü 4'e eşittir x, 2 iken, y, 3 tam 1 bölü 2. Bunu da, 3 çarpı 2, artı 1, 7 eder. 7 bölü 2 olarak yazabiliriz. 7 bölü 2 demek, 14 bölü 4 demek. Sırada, x eşittir 3 ve y eşittir 5 tam 1 bölü 4 var. Bunu da bileşik kesir olarak yazalım. 4 kere 5, artı 1. 20 artı 1, 21, 21 bölü 4 elde ettik. Son olarak bunu bir şey bölü 4 olarak yazmak istesem, 28 bölü 4 olarak yazarım, değil mi? Evet, 28 bölü 4, 7 eder. Gördüğünüz gibi bu orantılı bir bağıntı. y ve x arasındaki oran her zaman 7 bölü 4'e eşit. Mesela burada y, x çarpı 7 bölü 4'e eşit. Burada da oran 7 bölü 4. Burada doğuran 7 bölü 4, tabi bir tam 3 bölü 4 de diyebilirsiniz, bunu hemen not edelim. y bölü x, 7 bölü 4'e eşit. Buradan iki tarafı da x ile çarparak, y'yi 7 bölü 4x olarak yazabiliriz. Çarpıyorum. x'ler birbirini götürdü ve y eşittir 7 bölü 4x kaldı. Gelin sağlamasını da yapalım. X 7 bölü 4 çarpı 4, 7 eder. x sıfırken, y de 0. x üçken, y, 3 kere 7 bölü 4. 21 bölü 4. Yani 5 tam 1 bölü 4. Peki, şimdi soru ekranına dönelim ve cevabı yazalım. y eşittir, 7 bölü 4 x. Kontrol edelim, bakalım doğru mu? Doğru, şahane.